Saçlarım çok döküldü, kel kalmak üzereyim. Ne yapmam lazım? Yardımcı olursanız sevinirim yayınlar. Keşke herhangi bir rahatsızlığınız var mı ve yaşınız kaç? Aa fotoğrafta geldi hemen. Bir evet. açıklık var burada. Daha genç çünkü diğer beyaz bile yok saçında. Ee, Beyefendimi, hanımefendimi bak anlayamıyorum. İsim yok. Peki ne dersiniz hocam? Var mı bir karışım burada yapabileceğimiz? Şimdi şüphesiz ki var. Şimdi bakın bu tür saç dökülmelerinde mutlaka doktora gideceksiniz. Bunun bir defa teşhisinin konması lazım. Neden? Anemiye bağlı olabilir. Kalsın, yani demir eksikliği, demir, eksikliği. demir eksikliği veya hemoglobin seviyesi düşüktür. Veyahut da testosteron hormonu bayansa yüksektir. Onlarda da erkek tipi saç dökülmeleri görülür. Yani mutlaka bunun sebebinin bilinmesi lazım. Yani saç dökülmesine karşı hocam ne öneriyorsunuz? Mesela lavanta diyorum ya hı hı. onun e, suyuyla banyodan sonra ıslatacaksınız. E mübarek siz Demirinizi düzeltmediğiniz müddetçe bizim önerdiğimizin bir faydasını göremezsiniz. Ama demirin demir stonunuza baktırın ve mümkünse lavantayı çay gibi evet. demleyip en sonsu olarak döküyoruz. Ve evet, işi saç yapmıyoruz diplerine sonra. kadar ıslatıyorsunuz. Evet. Durulamıyoruz. Durulamanıza gerek yok. İsterseniz durularsınız ama bir yarım demiz saat beklemesi abi. lazım. Tabii lavanta hoş kokulu bir bitkidir.